N'apalım? Mecbur atadık. Ama silah çıkmıyor. En garip yanı burası. Binadan silah çıkmıyor. Nerede bulmaya pek çıktı daha yeni. Alo. Alo. Geliyor mu? Geliyor geliyor gel. отдал я Бомбу отдам Al. Al. Ne mu gitti o tarafa? az, çene az. <gülüyor> beni, bak, indiriyor beni. O iç arkadaşım olacak. Sağda sanda sağda. Lan lan sana. Oy. Adam ya benim düşürdüğüm adam nasıl uçtu gitti ya sürünerek? Ben peşine koştum adam ortada yok. Ses yok herhalde. Az daha unutuyorduk adam ölüyordu vallahi. Awesome. Awesome. Reis benim burada adamlar var ya gelebilir misiniz? Evet, şu araba bulup koşmaya başlayacağım ama araba bulamıyorum Sen Kantra'da mı adamlar? Yok şeyde ya Bakayım Kalsın da e taraf... ben indirmeye çalışacağım Ayy ay ay havır vesaire uğraşma. Bot yapayım. Sen doğru koşmaya çalışıyorsun şu an araba bulup. Dipçik lazım mı? 556 dikey. Araç. Marşal Ben direkt gittim yoksa bayıldı mı? <gülüyor> Adam sağlam. Allah Allah, biri gitti, bir, hala sıkıyorlar. Kaç kişi bunlar? Ya tepedeler ya, o avantajları var işte. en az 2 baygın yapıp prashamak daha mantıklı şu an. Ne oldu? Toplanmadı Şey Duvar arkasına geçiyorum. Duvar abi melee sıkıyorum, düşmüyor. Bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa yani gel. Geldim. Müzik koruyabiliyor musunuz? Tamam, ben Neydi? bakıyorum. Onları bastılar. Onları bastılar. Çok güzel, çok güzel be. Ee, Onları şey bıraktım. Enerji içeceği. Yes. Enerji içeceği var mı? Bıraktım. Sağla salonye. Abi salsana şu aracı. Marked ya, Aga bu ne ya? Aga hah peşimde. Vay anne. Düşman görüldü Düşman görüldü Kişiler düştü baygın? Öldü öldü o Otomatik öldü Şu Düşman görüldü ha, öldü. Nerede adamlar bir işaret alabilir miyiz? Gölemi rastgele bomba salıyım oradırlar diye efendim Tamam alırım acelesi yok da yapmadım da Oh çok güzel. Düşman görüldü. Şu i̇şte bu guard'ın şey böyle var ya. Hadi lan. Kaçıncı düşürüşüm ya? Haydi lan Nobie. Kaçmellek. Bunlar da basmaya gelmişti öyle mi? <gülüyor> Uu, Basma ne değil de gaza gelmişler biraz. Böyle. Evet. Şu karşıdaki kirizleri alırız aslında. arkalasak basak. O eve kafa atsak yeter ama alırız bence. Da, alırız. Araba dön Teker. Araba dönmedi. Burası şey yani. Buz ya. Adamlar da... şöyle aynen. evden oynasak alırız onları. Aynen aynen bas. Ay yeter. Kim istek atıp duruyor ya. Üf. Bu kaçıncı oldu ya? Önümde ses var. kat başkanlar kat marked location öldü hele, hele, hele, hele, hele. yapıyorsunuz bu sporu be mark Arkada gören varsa işaret şey yapsın, işaret Buradan. Ya hiç mi değmez ya? aynen reis senin oradan oynaman çok mantıklı olacak şu an var ya çok iyi şu an senin için göstersen bana yok ya. Oo. acaba diyeceğim ama direkt çıkacağım yere headshot attı ufuk ufuk şeyi kaçırsana nereden sıktı bana lan evdeymiş Fatih smoke atsene Fatih. Ayrıca smoke'u. Abi smoke olmuyor. smoke almam lazım. Gel reis gel. Hadi kaldırırsan süperce. Kaldır. Geliyor size. içi bitti mi? kumbanızı yok mu oraya? Hmm. adamlar alan adamlar... değil mi? gelmiş şurada Matematik. ağaç arkası ha? ufacık bir kafana var ya ufacık heyy oy attım bir tanesine gal. güzel. Adam bize. Geliyor. Geliyor abi. Geldi. Dikkat. Hadi bay bay. Helal işte bu. Eyvallah. Çok güzel. bayağı iyi ama Güzel maçtı